Geçtiğimiz yıl kendi tarzını kendi yaratan herkesin ellerine sağlık. Yıpranan o marifetli elleri tek bir damlasıyla nemlendiren Nütrugina ile de ellerinize sağlık. Nütrugina Norveç formülü konsantre yapısıyla yoğun nemlendirme sağlar. Yıkama sonrasında bile nemi koruyarak ellerinize sağlıklı bir görünüm kazandırır. Nütrugina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.